Başkanımıza yararlı için Teşekkür ederim öncelikle. Her ne gibi çalışmalar var, belediye olarak neler yaptınız, bize az eder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere, size geldiğiniz için. 2014'te göreve başladık, benim ikinci dönemim. Geçmişe bakarsak, maalesef bizden önce pek fazla bir şey yapılmamıştı. Yani keşke onlar da bir hizmet anlamında bir şeyler yapmış olsaydı. belki bize bu kadar iş düşmezdi göreve geldiğimiz gün itibariyle altyapı, altyapıdan başladık. Pervarda altyapı ne bir şey yok. Kaldırım diye bir şey yok, bir işi yok, cadde yok. Tamam altyapıya alta alınacak, bunun telefonundan tut, suyuna kadar, elektriğine kadar ne gerekiyorsa altyapı işinden başladık. Çok hızlıca ben altyapıyı bitirdikten sonra, malum altyapı bayağı bir tarikat veriyor, üst yapıya başlıyor. Ardından hemen zaten ihalesini biz bir yaptık. Üst yapıya geçtik. Yani Teruvar'da görünen e, bir taşı varsa var, bizim zamanımızda. Yani bütün her tarafa eşit bir şekilde hiç ayrım yapmadan bütün vatandaşlara hizmet ettik. Herkesin evin önünü, evin önünü bırak, ağrı varsa ahırın önünü dahil taşı yaptık. E, bir de farklı bir modelle yaptık. Renkli bir e, model seçtik. E, çok da güzel oldu. Üsyakı'dan sonra e, maalesef pervari e, en büyük sınıfı aslında yedimizde suydu. Bizden önce pervari'de e, e, toplam e, günde 4 saat su verildi. Ve bu da tabii baya bir zahmetli oluyordu Vatınbaşı açısından sabah erkenden kalkarlardı. Kadınlarımız, erkekler kalkardı. İşte e, yok elektrikte yok su gelmedi diye. E, o skulda ilk su ishali artıyla başladık. E, bütün şehirçi su şebekesini değiştirdik. E şu an şükürler olsun 24 saat e, suyumuzu veriyoruz. Bunun yanında ışıklandırma. Yani ilçedeki farklı bir görünüm kazanırsın. İlçe e, bir e, batıda nasıl bir beldeye gittiğiniz zaman bir hoşgörü oluyor. Fervalimizde de insanlarımız buna yakışır. Biz de o tarzda bir ışıklandırma sistemi yaptır. Bunun yanında ağaçlandırma. E, her tarafı e, hem şehir için hem şehir dışı bayağı bir ağaçlandırmamız oldu. Ee, belediye olarak da e, Belediye hizmet binamız yoktu. E, hizmet binamızda şu bilirsin, perberi belki 80-90'ını götürecek bir hizmet binası perberi binası yaptı. 70-80 yıllık bir binaydı, çok kötü bir binaydı. Hizmet binamızda bitirdik şu an içinde oturuyoruz. Belediyene tek bir aracı dahi yoktu. Yani biz geldiğimizde bozuk bir e, çöp aracı vardı, eski. E, bir traktör vardı ama şu an araç pilonumuz tamamıyla yani süpürme aracından bir itfaiyesine kadar e, tek bir eksik bir aracımız yakışıklıyoruz. Araç pilonumuzu da doldurdu. Ve şu anda eden projelerimiz var. E, gençler aslında gençlere önem veriyoruz çünkü halı, saharı, halı sahamızı bitirdik. Şu an e, nizami bir futbol sahası yapıyoruz. burada gençlerimiz için çok önemli. Ya, tamamıyla lig, maçların yapılabileceği o güzel bir sahamızın ihalesini bitirdik. İnşallah en kısa sürede bunu bitirecek. Bunun yanında gençlik merkezi. Gençlerimize e, ne yapabiliriz, nasıl projeler görebilebiliriz diye. Gençlik merkezi yapıyoruz. Onda ihalesi bitti. İnşallah en kısa sürede orada devreye gidecektir. Tabii bizler için Perbari'nin e, en büyük yıllardır e, en büyük bir sınası vardı, yol. Pervari çok büyük bir çok sıkıntı yaratıyordu. Maalesef pervari, sir tarası 90 kilometre, yani gelene kadar gelen ağlar, giden ağlar, sözcü bir yoldan da gelmiş olabilir, çok sıkıntı yaşadı. Şükürler olsun ihalesi yapıldı, 90 kilometrenin tamamı ihaleye sunuldu. Ee, tamamıyla hemen hemen yüzde belki e, 70-80 yeni güzergahlar, e, bir, e, birkaç sene ufak var güzergahla ilgili. E, en son sen bakanımıza tekrar gittik, sayın vekilimizle beraber, başkanımızla beraber. İnşallah o sorunu da çözüyoruz. Yani Pergali'ye yakışır bir şekilde sıcak asfalt, karayolları standartlarında e, çok güzel bir yol olacağına inanıyoruz. İnşallah en büyük yani bizim sevincimiz o yok hasretini çok çektik yolumuzda bitiyor Allah'ın iziyle her şey tamamdır sizin aracılığınızla Yerelistan Cumhurbaşkanımıza Sayın Bakanımız'a Milletvekilimize İl Başkanı'mıza Sayın Valimize emeği geçen herkese emeği geçen herkese sinirimizi tekrar ver. teşekkür ediyorum Perver Hakkadına yol bitten sonra tabi Bölgenin sadece pervareli değil, bölgenin sıkıntıları, iş, i̇ş istihdam yönünde bayağı bir sıkıntıları var. Biz de ne yapabiliriz diye bir diğer belediye başkan arkadaşlarımızla birlikte beraber hatı proje ürettik, vekilimizle aldık, bilbaşkanımızla aldık, sayın bakanımıza ürettik. Tekstil anlamında bölgeye gidebilecek belki şu bir yatırım budur. Her ilçe yeni bir tekstil fabrikası, şu an yapımı %80 tamamlandı İnşallah kısa bir sürede onu da bitireceğiz. En az orada 250 kişi. Daha önce kendi imkanlarımızla genç genç girişimcilerimizle beraber eski belediye binası vardı. Onu biz tekstil'e çevirdik. Şu anda orada zaten 100 kişi çalışıyor. Burada da bir 250 kişi. Ondan sonra inşallah 200 kişilik daha ona bir kat daha atmayı düşünüyoruz. İnşallah bunlar devam edecek. Projelerimiz devam edecek. Belediye hizmet anlamında hizmet Bitmez. Hı. Elimizden geleni yapıyoruz. Ee, Hı. Pervari Hı. de buna değer. Hı. Amacımız pervari de işsizliği bitirmek lazım. İşsizliği Allah'ın izniyle. Yani dese ki tamamıyla bitireceğiz mümkün değil ama elimizden ne imkanlar geliyorsa. Önde çalışmalarımız var. Bir kısmını yaptık, bir kısmında devam ediyor. Sanayi konusunda da bir girişimlerimiz var. İnşallah pervari'nin yakışan neyse onu biz yerine getireceğiz. Şunu da son olarak söylemek istiyorum. E, pervarinin e, şirnak arası şu an yol yapılıyor. Bu da Pervari için bizim için çok önemli, Sirt için çok önemli. İran-Ira birbirine bağlayacak bir yol. Bu yolda başlandı, şu an yapımı bu sararası arası bir yol, hem Pervari'yi çıkmaz noktandan, kör noktadan çıkartacak, hem de Sirt'e, devletimize de çok büyük bir katkısı olacak bu yol. an bir de şey söylemeyin. E, sosyal belediyecilik halsamında yürütülenler her zaman yapıyoruz. Özellikle Ramazan'a yürütülen. Onlar bazı evin kapımızı herkese açıp ayrılıp yürütmeksizin bir evin alımını yürütülen. Bu gerek dersek yeterli. Evet. Sosyal belediyecilik halsamında neler yapıyoruz? Sosyal anlamda şöyle, gücümüzün yettiği kadarıyla, belediye imkanlarının yettiği kadarıyla ve destekler, gerekli iş adamlarından destek aldığımız kadarıyla hmm. biz bütün pervareyle kazanan öğrencilerimiz Öncelikle iş adamları aracıyla burs veriyoruz. Yani pervaride kazanan her öğrenci dört yıllık olmak şartıyla üniversite aileden bir kişi ve okulu bitirene kadar bir burs veriyoruz. Bunun yanında her Ramazan ayında pervarinin genelini yani ihtiyaç sahibi olan bütün vatandaşlarımızdan gerek yardım polisi, bunun yanında imkan hem nakdi hem de başka ihtiyaçlar varsa bunları da karşılıyoruz. Kapımız her dayama açıktır. Vatandaşlarımızla her zaman beraberiz. Gelen her vatandaşı boş buradan hiçbir şekilde geri çevirmemek şartıyla elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz.